Neden XMD Coin? Çünkü XMD Bitcoin gibi arzı az, talebi fazla olan bir coin olduğu için ben kendimi Mydexpay projesinde buldum ve e, inanılmaz bir yerlere gideceğine inanıyorum ve tüm çevremdeki insanlara, kripto para sektöründe ilgilenen herkese Mydexpay XMD Coin'i severek özenle tavsiye ediyorum.